Avrupa Birliği ve Türkiye 22 yıldır el ele ortak bir gelecek kurmak için çalışıyor. 2002'den bugüne toplam 15.1 milyar avroya ulaşan finansmanla sürdürülebilir kalkınma ve evrensel değerleri yaygınlaştırmak için birçok proje yürütülüyor. Avrupa Birliği ve Türkiye pek çok alanda işbirliğini güçlendirerek umutlu bir geleceğe birlikte yürüyor.